etmişti ya ya şey. Mercimek çorban vardı bir tane tencerede. Oh, o bir dego değildi. O bir insanlık <gülüyor> suçu <gülüyor> İnsanlık suçundu. Oh shit. ama Açıyorum yayının ekranını. Buyur. Bu arada o çorbaya ne olduğunu biliyorsun değil mi? Ne oldu? Onun artıklarından sonra lazon oluştu. <gülüyor> <Keskildi>. <gülüyor> Gidiyor benden her şeyi korusuz abicim. Çok o zaman ne diyorsun? oğlum? Şuna bir cevap ver lan. Ezdirme artık kendini oğlum? Seni eziyor lan sessizsin diye. <gülüyor> ya boş yapma. Bugün sabahtan beri bana saldırıyormuş çocuk. Koriduş susan abicim hadi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Azı yayında açılıyor be benim. Yayın dışı hiç laf edemiyor. Sala girip uyuyordum çünkü. <gülüyor> tamam sus abicim hadi. Bu arada evin...